Kadıköy Cep Dünyası mağazaları. Bilim Kurulu ve Sağlık Kurulunun ortaklaşa aldığı kararla önümüzdeki 18 gün boyunca tam kapanma süreci yaşanacak. Süre zarfı boyunca cep telefonunuz bozulabilir, ekranınız kırılabilir ve bataryanız şişebilir. Bu bu durumlarda Kadıköy Cep Dünyası cep telefonu tamir servisi olarak Kadıköy İlçe Kaymakamlığından aldığımız özel izinle cep telefonunuzun tamiri için yanınıza gelip cep telefonunuzu 15 ila 20 dakikacesinde tamir edip size geri teslim edeceğiz. Böyle bir sorunla karşılaştığınızda sadece iletişim numaralarımızdan ve Kadıköy Cep Dünyası acilekandeğişim.com sayfasından ürün bilgisine ulaşarak bizi aramanız yeterli olacaktır. Teşekkürler Kadıköy Cep Dünyası aboneleri. Mutlu ve huzurlu, sağlıklı kalın.